Bir devre Alem programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasındaki gezimizin şimdiki durağı Balkanlar. Adım adım Balkanları geziyoruz. Burası kültür tarihimizin önemli kilometre taşı. Burası evladı Fatih Han diyarı Bosna Hersek. Ve Bosna Hersek Balkanlar deyince alameti farikası, sembolü Mostar ve Mostar Köprüsü'ndeyiz. Sizleri Mostar Köprüsü'nden Balkanlarla ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Balkanlardayız. Gözlerimizi kapatalım mı? Evet. Şu Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Neretva Nehri, evet. Mostar'ın alameti farikası Mostar Köprüsü. Sadece Mostar'ın mı? Balkanların, Bosna Herseyi ve muhteşem manzarasıyla Mostar Köprüsü'ndeyiz ve Mostar Köprüsü'nü şu an e, geçeceğiz. 9 yılda tamamlanmıştı. 500 yıl önce yapılmıştı Kanuni döneminde ve 1993 yılının 9 Kasım'ında Hırvatlar tarafından sırf hilale benzedi diye vurulmuştu. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti burayı yaptırtır ve 2004 yılında burası muhteşem bir törenle hizmete açılır. Evet şu an köprünün üzerindeyiz ve muhteşem manzarasıyla Mostar'ı geziyoruz. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Belgesel görüntülerle sizi Mostar'a götürüyoruz. Ha, Çekiyorum. Hadi müsaade edin. Dal dal şurada cami var. Şurada aç. Ha cami. Bak biraz süs galiba. Oraya gideceğiz şimdi. Geç. Geçelim. Mostar'a gidiyoruz, Bosna'ya gidiyoruz değerli izleyenlerimiz, geziyoruz. Mostar Köprüsü'nün de hatıra fotoğrafları çekiyoruz. İlk kez Devralen Parkı ile Türk televizyonlarında tarihi bir olayı sizlere göstereceğiz. Mostar Köprüsü'nün önünde. Evet, Hırvatların 9 Kasım 1993 yılında vurduğu, hilale benzedi diye yıktığı, top mermileliği güllerle günlerce döverek yıktığı 500 yıllık köprünün Mostar Köprüsü'nün gerçek taşları. Aziz Ejda'nın Mimar Hayrettin, Mimar Sinan'ın öğrencisi, kalfası Mimar Hayrettin, o kadar muhteşem, o kadar güzel taşlardan yapmış ki Evet gördüğünüz gibi taşların büyüklüğü, kalınlığı, gerçek köprü bu ee, Günlerce dövülerek yıkılmış, işte köprüyü ilk kez köprünün orijinal taşlarını sizlere gösteriyoruz Ve parçalar halinde burada köprünün hemen yanı başında duruyor Adeta bir abide gibi taşlar birbirine girmiş vaziyette kenetlenmiş vaziyette taşlar ve günlerce böğülerek, günlerce top mermisi sıkılarak bunlar yıkılmıştı. Ee, şurada da bununla ilgili bilgiler veriliyor. Ancak kasıtlı olarak halen e, mücadele devam ediyor. O bilgilerin olduğu panoyu da yıkıp kırmışlar. Ee, Bir de şişeleri koymuşlar ona. Evet, taşı görüyorsunuz. Müthiş taşlar. İlk kez Devralım Parkı'yla bunlar ekranlara geliyor. Tarihi Taş Köprüsünün taşları bunlar, orijinal taşları. Bayburtlu ustalar bunları yaptılar. Belli taşlar da çıkandı, yine yerleştirildi. Aynı ocaktan yerleştirildi. Ama taşlar o kadar kalın ki gerçekten müthiş bir tasvirde eskiden elde değil. Bu taşlar. Asırlar önce buradan çıkartılmıştı. Gördüğünüz gibi oldukça kalın kurşunlar geçirilmişti. Ve taşlar bugün burada ibret alem için sergileniyor. Ancak tabii kimler ders alacak, kimler ibret alacak onu bilmek gerekiyor. Bayburtlu ustalar, Türkiye ustaları tarafından, Batman bir firma tarafından, Türkiye'li firma tarafından yapılmıştı bu taşlar. Köprü, Camiler şunarkendi. Vostal bu herkese tavsiye eder misiniz Herkesin gelip görmesi gerek Köprüler, çeşmeler, mimari eserler bir medeniyetin manevi tapu senedi. Mostlar sadece o kemerli köprüden değil. Burada değirmenler var, küçük köprüler var, camiler var, mescidler var. Birbirinden ihtişamlı, gerçekten görülmeye, gezilmeye değer. Aziz ecdadı hayırla, minnetle, şükranla yad edeceğimiz bu eserler karşısında hayran kalıyoruz. Belgesel görüntülerle sizleri mostlara götürüyoruz. Balkanlar İslam medeniyeti coğrafyası özellikle Bosna Hersek ve bulunduğumuz Mostar. Köprüsüyle meşhur ancak sadece köprüler değil burada çeşmeler ama en önemlisi elif misali minareler bir, bir medeniyetin İslam medeniyetinin Osmanlı Cihan Devleti'nin manevi tapu senedi gibi duruyor. Şu anda hemen gördüğümüz bölgede dört tane minare var. Hırvatlar önce bu minareleri vurmuşlar ardından köprüleri yıkmışlardı. Ama yeniden Mostar mamur hale getirildi. Mostar'ın tarihi belgesel görüntülerle geçmişine yolculuğa çıkarıyoruz sizi Mostar'dan. Nereden nereye geldiğine birlikte şahitlik yapacağız. Ya, evet. çok, çok evet. Evet. orada yani. o, dalları, o da bir koruluk beraber öyle sorunsuz Mostar'a, Mostar, Mostar Köprüsü'ne veda vakti geldi. Evet. Arkadaşlarımız, dostlarımız, ekibimiz Trabzon'dan, Anadolu'dan, Gebze'den, Kocaeli'den gelmişlerdi. Onlarla birlikte Mostar'a veda ediyoruz. Bir başka zaman yine Mostar bekle geleceğiz diyoruz. Evet. evet, evet, evet. Bakanlara ikinci demişler. Tabii tabii tabii tabii. Şimdi Bulgaristan, biz Yunan Nehirler vardır, tarihimizi anlatır. Nehirler vardır, kültür çizgimizdir. Nehirler vardır, bir medeniyetin manevi tapu senedidir. Tıpkı Buna Nehri'nin kaynağı, bulagayı Tekkesi eteğinde olduğu gibi. Evet, adliyetiye dökülüyor, sınır çizgimize dökülüyor. İşkodra üzerinden. Buna Nehri, buradan, bu dağın altından kayıyor. Bizim burada bir milli görevimiz var. Her gelişimizde bu güzel suyu kaynağının, bunanın kaynağından abdest alıp kana, kana su içiyoruz. Tıpkı 2003 yılında yaptığımız gibi. Yeniden görevimizi yapalım. Abdestimizi burada alalım. Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli izleyenlerimiz zaman hızla geçti. Sizleri Devralen farkıyla ile belgesel görüntülerle Evladı Fatiha'nın diyarı Balkanlara götürdük. Adım adım Balkanları gezdik. Ve Bosna Hersey'e geldik. Sarayola'yı gezdik. Balkanların alameti farikası ve Osmanlı'nın Balkanlara vurduğu en önemli hilal damgası Mostar'daydık. Ve Mostar Köprüsü yıkılmıştı. Ve Mostar Köprüsü yıkıldıktan sonra yapılırken oralara gitmişti. Tarihler 2003 yılıydı. Bizden bir yıl sonra 2004'te Mostar Köprüsü açılmıştı. 500 yıl Tarihi Köprünün tarihi taşları buradan Nerat ve Nehri Irmağından çıkarılarak yapılmıştı. Bayburtlu uslalar tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti prestij projesi olarak hiçbir karamacı gütmeden burayı yapmış ve 2004 yılında muhteşem törenle dünyanın birçok liderinin katılımıyla muhteşem bir törenle hizmete açılmıştı. Bir başka devralen programında buluşmak üzere Moslardan Tarihi Köprünün önünden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan koşu kavak turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor.